Bye. <sweak> Herkese selamlar dostlarım benim Mircan ve bugün sizlerle birlikte sizlere gençler çok yararlı bir video çekeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirseniz, beğenirseniz like atmayı unutmayın gençler. Ee... Çoğu kişinin biliyorsunuz ki ucuza robux bulma gibi bir sorunu var. Ee, ucuza robux nereden bulurum falan diyorsunuz arkadaşlar kendinize. Kendinize değil aslında. Başka arkadaşlarınıza falan soruyorsunuz. Bugün abi sizlere 30 liraya nasıl 1080 robux alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak e, çoğu kişi alırken bir yanlışlık yapar. E, genellikle ya Google Play'de alır ya da normal sitesinde alır. Bakın şimdi normal site ve Google Play'deki fiyatı şimdi sizlere göstereceğim. Ee, burada aylık e, 9 İngiliz terne diyelim buna. Bakalım 9 İngiliz terne ne kadar. Bakın 1000 Rubux ve Premium 77 lira 56 kuruş. Şimdi ben hemen telefondan bakıyorum. Arkadaşlar hemen telefondan da bakıyorum. Bu arada telefona da yanda koyarım. Eğer koyabilirsem. Ki muhtemelen koymuşumdur şimdi. Şimdi hemen telefondan da membershiplere bakıyorum. Yükleniyor şu an. Biraz internet yavaş. Evet. Telefondansa sadece şey var. 450 robuxluk var. Yani öbürküler yok. Biz şimdi arkadaşlar nasıl sizlere kolayca 28 liraya... Hem Premium hem de Bin Robux nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir Microsoft Store lazım. Microsoft Store'a giriyorsunuz. Eğer hesabınızda Premium yoksa Premium alın. Hem Premium almış oluyorsunuz. Şöyle Roblox yazalım. Ben Roblox'u indirmiştim bu arada. Evet. Oynaya basıyoruz arkadaşlar. Ve bakın şimdi. buradan Nerede abi? Ş premium'lar ha burada. Bakın. Kaç 10 dolar diyor? 10 doların şimdi ne kadar tekabül ettiğine bakacağız. Bakın. Hem premium hem de 1000 Robux. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Açıldı. Hemen şöyle şifremi girdim. Bakın. Görüyorsunuz hem premium hem de 1000 Robux 28.75 Ben dedim ki bir sizler 1080 Robux alacaksınız Buradan da buna basıyorsunuz ve 80 Robux Şöyle Hemen burada da şifremizi girelim arkadaşlar Bakın burada da 2.75 arkadaşlar 80 Robux. Yani almak isteyen arkadaşlar e, babasının kartını falan kullanacaklar ya da inneli olanlar buradan arkadaşlar alışveriş yapsınlar. Çünkü cidden buradan alışveriş yaparlarsa... 30 liraya 1080 Robux almış olacaklar ve çok şanslı olacak bunlar sizin için. Hem premium hem 1000 Robux hem de 80 Robux da alacaksınız. Ee, arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Aşağıda Discord sunucumuz var arkadaşlar Heregos. Heregos'a da gelmeyi unutmayın. Ee, gelenler arkadaşlarını davet ederlerse şu an elimizde stok var. Sizlere Robux dağıtacağız. Bakın burada Yongcrev abim falan da var. Abim benim ya. <gülüyor> Neyse. Dediğim gibi gençler bu taktiği yaparsanız çok kolayca robux kazanabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bay bay.